Ee, öncelikle e, tipik bir e, soru vardır, aşk mı, para mı diye. Ben bunu aşk olarak yanıtlayacağım. Bence aşk paradan daha önemli. Çünkü e, tabii ki de istediğim her şeyi ve istediğim her şeyin en iyisini alabilmek beni çok çok mutlu ederdi. Fakat sev, birini sevmek, sevildiğini bilmek beni e, her şeyi almaktan çok daha mutlu eder. Ve bu yüzden Hani ruhen, manevi olarak ya da psikolojik olarak daha mutlu olabilmek adına aşk benim için daha önemli diyorum. İsterseniz şimdi size annemle babamın nasıl evlendiğini anlatayım. Annemle babam görücü usulü evlenmişler. E, bu şu an olmasa da annemlerin zamanında çok tipik e, ve yaygın olan bir evlenme çeşidi aslında. Ve şu anda da ee, evlilikleri gayet iyi, hala evliler, hiç boşanmadılar ee, ve çocukları da var, bir tanesi de benim. O yüzden görücü usulü olmasına rağmen şansları ver gitmiş ve e, evlilikleri gayet iyi bir şekilde sürüyor. Ben de şu anda aslında e, bir yılı aşkın süredir evliyim, yeni evliyim yani. Fakat ben e, eşimle görücü usulüyle evlenmedim. Artık zaten benim dönemimde görücü usulü evlenmek biraz demode kaldı diyebiliriz. Ben eşimle iş yerinde tanıştım. Çalıştığımız iş yerinde. İlk başlarda normal iş arkadaşıydık. Sonrasında daha çok vakit geçirdikçe birbirimizden hoşlandığımızı anlayınca bir ilişkimiz başladı. Ve ilişkimizin de güzel gittiğini gördüğümüz zaman evlenebileceğimize inandık ve evlenme kararı aldık. Bu şekilde evlendik. Daha önce de belirttiğim gibi aslında hani annemlerin ve benim evlilik çeşidimin de farklı olması da mesela aslında Türkiye'de evliliğin değiştiğini gösteriyor. Türkiye'de artık eskiye nazaran diyebiliriz. Görücü usul evlilikler azaldı. Aynı zamanda evlilik yaşı da epey arttı. Eskiden beklenti olarak özellikle bir kadından 20 yaşına geldiğinde hani artık evlen, evlen baskısı çok olurdu ya e da olurmuş diyeyim. Fakat benim yaşım için ya da benim çağımda 20 yaş çok erken bile algılanıyor. Evlilik yaşı artık 30'lara hatta belki 35'lere kadar normal görünüyor. Eskiye nazaran çok daha e, uzun zaman veriliyor aslında insanlar evlenmeleri için. Aynı zamanda artık e, görücü usulü evlilikler de dediğim gibi çok çok azaldı. İnsanlar artık kendileri birbirlerini tanıyarak evleniyorlar. Bunda da tabii ki daha çok kentlere taşınma, e, üniversitelere gitme, çalışma ortamları, hani çalışma çalışma ortamları çok etki ettiğini. Ee, düşünüyorum.